alırız? Evet, abi, ilk defa bir montaj için şirketin dışına çıkıyorsun. Çok <gülüyor> acayip. <gülüyor> abi merhabalar. Merhabalar abi, nasılsınız? İyi vallahi. Sizin güzel karavanınızı, güzel olacak, daha da güzel olacak karavanınızı çekmeye geldik. Teşekkür ederim. Güç olarak gerekli işlemleri şu anda gerçekleştiriyoruz. Yakacak mıyız bugün gazı? yakacağız. Yani umarım çok terli, pasta olmazsınız. Doğruyorum yani. Tek temennim o. <Gülüyor> onun dışında herhangi bir sıkıntısız olacağını zannetmiyorum. Soğukla alakalı herhangi bir şey derletmenize gerek yok kesinlikle. <gülüyor> yani şu havada da var ya, çok, çok iyi, iyi oldu yani. Yo manzara güzel. Evet. Kadir abi önündeki bakır boru, bakır boru abi. Ama hiç bundan hiç bakır gibi gözükme. Ne var onun içinde? Şunu göstereyim. Tabucu açık, göster abi. Abi bu 8 milim bakır boru. Tamam. 8'e 1,5. Dışında ne var abi, abi bunun? Kavuçuk mu var? Plastik olamaz, zarar görmesin diye. He, dışarıdan etken almasın. Şimdi falan. termoplastik falan kullanmadık burdan. Niye kullanmadık? Şimdi Hı. oynayıp, esneyip zarar verebileceği oraya. Ama bakıda böyle bir şey söz konusu olmayacağı için bakır tercih ettim. Yani. Çelik bu mesafeden çok dönmeyeceği için bu kurum en başarılı en bakır başarılı. olacaktır burada. Onun dolayı bakır kullanacağız. Şimdi burayı geçireceğiz. En son tarafta uğraştıracak. Tamam. Tekrar burdan alttan geçirip ocağımıza getireceğiz. Bunu tek bir parça ile yapacaksın? Tek parça. Çepe olmayacak, tek parça dönecek. Anlıyorum ama yani. Ya aslında normal evlerin, evlerde kullandıkları LPG'den, ocak tükkünden çok çok daha evet. sağlıklı. Üzerinde bulunan multivalf sistemin haddi hesabı yok. Hani kurşun valfi var, ondan sonra yüksek basınç valfi var, manuel valfi var. Ki ben kameramanım yani bildiklerim sadece bu kadar. Daha üzerine 3-4 tane falan da var. Dün şeylerini hazırlıyorduk onların sunumu için bir proje hazırlıyorduk. Onları yazıyorduk hani normal tüplerin üzerine bulunan sadece bir tane vana var, normal bildiğiniz standart vana bunları ve üzerine kullanılan hortum da bildiğiniz su hortumunun bir tık daha kalın sadece. Onun dışında herhangi bir güvenlik önlemi de bulunmadığı için yanlış noktada kesinlikle ön yargıya kapılıyorlar. Ben de zaten bu korkuları ben düşündüğüm için sizi buldum. Yani insanlara ondan anlatmaya çalışıyorum. Aynı korkuları ben de yaşadım arabada bu ne olacak. O yüzden sizi bu cihazı araştırıp buldum. Biz de bunu anlatacağız şimdi. Biz bu cihazı daha da fazla geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanlara daha fazla güvenlik e ekipmanlarıyla tedarik etmeye çalışıyoruz, sunmaya çalışıyoruz. Daha iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz. Ya. <gülüyor> şal uğraştı ya bunu için. <gülüyor> şal bunun için uğraştı. <gülüyor> Karavanı yapmaya başladı kaç gün oldu? Bugün 400 445 450. gün falan olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. 450. gün. İlk koltuğu söktüğüm günden beri. Şu ana kadar çok da bitmiş olması lazım da. Çok canım. Çok da bitmiş olması lazım da. Hem maddi şu anda acayip yordu. Hem pandemi. Hem pandemi, hem çocuk oldu şu anda onun durumu. Çok değişik olaylar yaşadık ya. Valla, dolandırıcılıkla tut her şeyi yaşadık. Ben böyle arada bir arabayı halledebilirsem çok yakında bitireceğiz. Yani bu yazın yollardayız Allah nasip edersin. Boşaltın otoparkı geliyorum diyeceğim. Şimdi karavanda gaz tesisatında neden çelik, neden bakır ve neden hortum boru? Tamamen karavanın yapısına göre tercih edilen bir model. Avrupa standartlarında veya Avrupa'ya gidecek karavanlar olursa onlara genelde çelik boru veya bakır boru kullanıyoruz. Sermi yani plastik borusu genelde yurt içi olan karavanlarda kullanıyoruz. O da çok karmaşık sistemlerde veya bakır boruyla, çelik boruyla dönemediğimiz yerlerde daha çok kullanıyoruz. Özellik bakımından aralarında çok böyle belirgin bir fark yok. Bakır borunun mukavemeti çelik boruya nazaran biraz daha düşük. Bükülmesi daha kolay, yani tesisatı yapması daha kolay. Daha ergonomik bir yapıda. Ama çelik boruda öyle değil. Çelik boru mukavemeti yüksek ama vibrasyon etkisi fazla. Yani vibrasyonda çelik boru daha fazla vibrasyona maruz kalıyor. Onun da standartları var. Mesela Avrupa karavanlarda her çelik boruyu kullanamıyoruz. Hmm. Böyle sertifikasyon onayı olan çelik borulardan kullanabiliyoruz. Bakır boru da aynı şekilde hiçbir karavanda standart bir bakır boru kullanmıyoruz. Yani yine kendi sertifikası olan üreticiden onayını aldığımız yurt dışına çıkabilecek bakır boruları ancak kullanıyoruz. Termoplastik de yine tabii birçok şey var e, güvenlik güvenlik şeyleri var termoplastikler mesela binek araçlarda tamamen termoplastik kullanıyoruz artık yani binek araçların hatta Avrupa'ya yolladığımız İstanbul'a gelip e, Lepege taptırıp Almanya'ya geri giden bir sürü araç oluyor bizde bunlar hepsi termoplastik boru kullanıyoruz aslında güvenlik bazında birbirinden çok farklı değil müfredatta biraz müfredatta biraz, hatta biraz farklı oluyor özellikle da veya Almanya'ya gidecek karamanlarda e, biraz daha farklılık olabiliyor e, onların kuralları biraz daha değişken. E, diğer yurtdışı ülkelerine göre. Gazı tüpten sonra hemen dedantörle basıncı düşürdüğümüz için e, aracın içerisinde zaten düşük basınçta bir gaz dolaşacak. Hı hı. Yani böyle tarzı bir e, basınçta olacak. O yüzden aracın içerisinde zaten güvenli bir şekilde kalıyor. Buraya kadar geldikten sonra senin istediğin ekipmana göre arttıracağın bir ekipman varsa buradan sonra bir T yardımıyla veya herhangi bir bana yardımıyla e, gazı daha farklı ekipmanlara dağıtabiliriz. Tamam. Ee, sadece ocağa bağımlı kalmak zorunda değilsin. Ee, tamam. daha sonrasında fırında, oydu buydu iş yapar şu. Tamam herhangi bir şey. Çünkü birçok şeyde kullanabiliyorsun gazı. Elinize konuda sağlık. Bu kadar aslında bu elleri. Evet, bu elleri. Elinize... Hayır ya bırak o işi. Kadınlar öyle. şeyin ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de oldu. Ben çok eğlendim ve bu kadar kolay olduğunu Düşünmemiştim kolay ama işte işini ehli yaptığı zaman daha kolay, değil mi aslında? Tabi kesinlikle. İlk işi. defa yapıyorlar çünkü. Onu da İlk <gülüyor> defa yaptı çok heyecanlıydım inşallah. Şimdi eser abi benim şey yaptığım konu en son nokta da şu ben buraya dolabı koydum şu senin çıkan borun evet. buradaki sisteme kadar ne kadar yerde kalacak ne olacak yani ben bunun dolabın içinde çekmece yaptım yaptığım zaman nereye kadar saklayabilirim nasıl koyabilirim bunu? Şimdi Avrupa'nın normlarına göre duvar tesisatı bittikten sonra 75 santimlik bir e, gaz ortumu kullanılabilir. onu ondan, ondan daha fazlasında plastik veya termoplastik veya ona benzer bir hortum kabul etmiyor. Hmm. E, çok da güvenli değil zaten. Bakır boru buraya geldikten sonra buradan sonrası en fazla 75 santim daha fazla Koyma. kullanabilirsin. Eğer hani onunla ilgili bir çözüm aranırsa e, daha fazlası hani buraya kadar geldi buradan sonrasını nasıl yapacağız diye düşünürsen buraya T ve rekorlarla, yani gerçek doğru ve güvenli gaz bağlantılarıyla tekrar bakır boruyla devam edilmesi gerekir. Hmm. Yani benim hortum, bakırım buraya geldi. Buradan sonra her yeri hortumla dağıtırım yok. Yani o yüzden buradan sonrasında eğer sistem uzayacaksa, tesisat uzayacaksa mutlaka bakır T, rekor ve yüzüklerle uzaması gerekir. Evet. Yani hortumla uzatılmasını tavsiye etmiyoruz. Zaten hmm. onlarında da o şekilde değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Evet, tesisattan önce yapılıyor. Hiç sorunla karşılaştığınız zaman evet. değil evet. Evet. Karşılaşmış ki sustu. <gülüyor> Başkası geldi deldi demem bana ortuma. Evet evet. Yani bazı karavan öğreticilerinde veya kendi müferit karavan yapan müşterilerde bizim tesisatın üzerinden e, duvara Biraz kafama yaparken oraya yiyip yani şey yapmıyor tabii. Derdiler ya. veya sıkıştırdıkları oluyor tabii. O yüzden son Bugün gazı ya, ben açarım diyor. Bence yaparım, en mantıklısı Doğru. senin açmanın. Ellerin dondun mu lan doğrusu? Yok, alıştınız evet. yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya biz. Hakkınızı helal edin. Eleman Bitti mi iş? Bitti mi? Evet abi. Bitmiş. Vallahi. Alet, eleman, takım, takla var. Zılır, zılır, çırp, topladınız mı? Topladınız Hadi eleman sayımı yapalım, 7-2-3. Tamam. şey köpük ya abi Ya yani bir şey yani. diyeyim mi? Elinize konuza sağlık. Ayrıca köpük ya. Rica ederim. Çok sağolun. Zor şartlar altında <gülüyor> cimotacı da alamadık. <gülüyor> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Soğukta çalıştık sizden. Ne size. demek abi. Ama mecburduk. Güneş doğar muar diye korkuyorum ben şimdi. Soğuma gitmeyelim diye bu işler bitsin diye uğraşıyorum. Amaço yani. Ama kanalı babalı şu düğmesini nasip etsin inşallah. Abi. anam teşekkür ederim. Takiple bekliyoruz. Abi. Kendi çocuklarım bu kadar beklemedim ben. <gülüyor> <gülüyor> İdil'in çok selamı var bu arada. Söyleyeyim ondan. Üzerinde kalmasın. O zaman seviyoruz sizi. Görüşürüz. Görüşürüz bir gaz tesisatı başladı ve bitti.